Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün yine yepyeni bir kutu açılım videosuyla karşınızdayız. Hemen şu anda ekranda görmüş olduğunuz Huawei Mate X Pro 2020 model dizüstü bilgisayarı birazdan sizinle birlikte kutusundan çıkartacağız. Şöyle görüyorsunuz. Özel bir kutuyla geldi bize ve kapalı olduğu için biz biliyorsunuz sıfır ürünlere her zaman bir kutu açılımı yapıyoruz. Daha önce biz Huawei'nin farklı farklı modellerini incelemiştik arkadaşlar. Videonun içinde onların linkini vereceğim. Aynı zamanda açıklamalar kısmında da linklerini vereceğim. Onları da merak ediyorsanız izleyebilirsiniz. Huawei MateBook X Pro ailenin böyle hani en üst seviye modellerinden bir tanesi. Biz de şu ana kadar Huawei'nin çıkardığı son... Bir yıldır çıkardığı bütün dizüstü bilgisayarlarını bu ürünle beraber yapınca bunu da testini yapınca incelemiş olacağız arkadaşlar. Birazcık bana şeyi anlattı, hatırlattı bu 13 modeline fazlasıyla benziyor donanım olarak. Şimdi birazdan detaylı geçeceğim ama geçmeden önce şu kenarlardaki şeyleri bir kaldıralım. Kulupları diyelim onlara. Şuradaki bantı da sökelim. genelde daha önceki modellerde olduğu gibi dikey bir kutulama var burada. Şöyle görüyoruz. Açıyoruz kutumuzu. Evet. Burada komple bir kutu şeklinde tasarlanmış. Daha önceki modellerde biliyorsunuz biz farklı farklı ürünleri incelemiştik. Ee, ayrı bir küçük minik bir kutu oluyordu. Orada çeşitli adaptörleri vesaireleri vardı. Şöyle çıkıyor kutu. Ha evet böyle kutu çıkabiliyoruz. Şöyle. Tabii düşünmeyeyim ben bunu da şöyle çıkartayım. Evet. Kutudan çıkardık. Huawei MateBook X Pro. Biraz profesyonel bir model. Pro'dan aslında birazcık onu anlıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Şöyle kutumuzu kenara attık. MateX Pro yazıyor. Üst tarafta işte model numarası vesairesi yazıyor. Şöyle göstermiş olayım. Biraz da şöyle tutayım isterseniz. İşlemcisi vesairesi burada görülüyor. 16 GB RAM varmış. 1 TB SSD varmış. Bunları görebiliyoruz. 13.9 inçlik bir ekranımız varmış. Ve Intel 10. nesil i7 işlemcimiz var. Birazdan o detayları size aktaracağım. Şimdi üzerindeki jelatini çıkartalım sizinle beraber arkadaşlar. Şöyle şuradan çıkartalım. Evet. Jelatinimizi çıkardık. Şurada bir açılış şeyimiz var galiba. Buradan mı açın diyor acaba. Bir şöyle çevireyim ben size doğru. Evet. Şu anda hazırız ve açılışı yapıyoruz. Huawei MateBook X Pro kutusundan çıkacak mı? Çıkamıyor. Şurada bir evet, etiketimiz varmış. Onu sökeceğiz arkadaşlar. Böyle değişikli bir şekilde içeriden bantlamışlar. açıyoruz. Evet arkadaşlar. Huawei MateBook X Pro kutusundan çıkıyor. 13.9 inçlik Evet çıktı. 13.9 inçlik 3000 e 2000 piksellik sRGB renk ıı, şeyini destekleyen bir bilgisayar. Şu anda çıkardık. Şöyle altını göstereyim. 13'ü biraz fazlasıyla andırıyor bu arada. Biz 13'ü de incelemiştik. Onu da yine Yeri geldiğinde kutulardan, yukarıdaki kutulardan çıkaracağım arkadaşlar size. Açalım şöyle. 3 e 2 yani 3000 e 2000 piksel dedik. Dokunmatik bir ekran var ama bu modelde var mı bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü bazı modellerde web sayfasında var yazıyor ama bize gönderilen sürümlerde olmuyordu. Mesela 13'te de öyle oldu. 13'te normalde bir e, dokunmatik ekranlı sürüm de var ama bize gönderilen de yoktu. Şöyle biraz şeyini açayım. Şuradan bir Klasik bir jelatinimiz daha var. Onu da kenara kaldıralım. Aslında daha önceki Huawei modellerinde de karşımıza çıkan bir klavye tasarımı mevcut. Oldukça büyük bir taşbetimiz var. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Kameramız yine buraya gizlenmiş. Bunun artısı var, eksisi var. Kamera açısını ayarlayamıyorsunuz. O biraz sıkıntılı. Şurada görüyorsunuz iki adet hoparlör yuvası var. İki tanesi. Burada iki tane daha olması lazım diye tahmin ediyorum. Güç girişine entegre edilmiş parmak izi okuyucu. Vardı zaten daha önceki modellerde de. Dokunmatik ekran dediğim gibi opsiyonu var ama bunda dokunmatik mi bilmiyorum. Birazdan bakacağız ona. 450 nit parlaklığımız var. 10. nesil Intel Core i7 10.510U işlemciyle geliyor. Hemen görüyorsunuz zaten şu anda ekranda. Huawei şer desteği var. Yani Huawei'nin Cep telefonlarıyla ki bunu altına hep çiziyorum. Hep soruyorsunuz. Ama ben de hep söylemeye devam ediyorum. Minimum Kirin 980 olması gerekiyor. Kirin 980 ve üstü işlemciye sahip cep telefonlarıyla bu bilgisayarı eşleştirip kullanabiliyorsunuz. Nvidia'nın GeForce MX 250 ekran kartı var üzerinde. 1TB'lik NVMe PCIe iE SSD'miz var. 16 GB RAM olduğunu söylemiştik. 1.33 kilogram bir ağırlığımız var. 1 megapiksellik 720p video kayıt yapabilen Web kameramız burada. Onu da söyledik. İşte Bluetooth 5.0 var. 56 Watt saatlik bir pil gücü var. Bu tahminime göre benim 7-8 saati rahat görür. Bunu söyleyeyim ben. Kendi teknik özelliklerinde arkadaşlar 13 saat video izletme diyor. Onu test edeceğiz biz ama benim öngörüm 7-8 saat rahat kullanırsınız. 2 tane USB varmış. Bakalım şuradan. Şuradaki bağlantılara göstereyim ben sizlere arkadaşlar. 2 tane Type-C bağlantımız var USB. USB. Kulaklık çıkışımız var. Bu tarafı çevirelim. Burada normal bir USB bağlantısı var. Bunun dışında başka bir bağlantı yok. Bu arada bu Tip-C'lerden bir tanesi ya da ikisi muhtemelen aynı zamanda ekran kartı çıkışı da veriyor. Yani monitör falan da oradan bağlıyorsunuz. Bunun dışında gördüğünüz gibi şuralarda da bir şeyler var. Havalandırma kanalları herhalde. Arka tarafta bahsediyorum bu arada. Bunun dışında bir bağlantı yok. İki tane USB Tip-C bir tane de Tip A var. Başka herhangi bir bağlantı yok. Kart okuyucu vesaire yok arkadaşlar. Ki Huawei'nin diğer modellerinde de bu kart okuyucular vesaire yoktu. Biliyorsunuz biz daha önce test ettiğimiz modellerde de söylemiştik bu bilgiyi size. Klavye aydınlatması var arkadaşlar. 65 Watt'lık USB bir şarj adaptörümüz varmış. Bakalım o da şurada muhtemelen. Şuradan çıkaralım. Biliyorsunuz daha önce test ettiğimiz D14, D15 ve e, MateBook 13'te de aynı şekilde bir adaptör vardı. Ha, burada bir de dönüştürücü var. Bunu da gösterelim. Biliyorsunuz böyle şeyler de koyuyor. 13'e de koymuştu bunu Huawei'yi. Şöyle bir dönüştürücü. HDMI, VGA, bir tane Type-C, bir tane de normal tip A şeklinde USB var. Bunda tip A'dan bağlı, tip C'den bağlıyorsunuz. Tip C'den bağladığı zaman böyle bir dönüştürücü. Kutudan çıkması güzel olmuş. Apple bunları biliyorsunuz parayla satıyor. Kullanım kılavuzları bilmem neler. Şurada ne var? Heh. iki İki ucu da tip C olan, USB tip C olan bir bağlantı kablosu olması lazım bunun. Evet. Gördüğünüz gibi. Bunları da kenara kaldıralım şöyle. Şutumuzun Şu yerine koyalım. Burada da adaptör vardır diye tahmin ediyorum. Zaten kutusunda da şurada da işareti var. Evet. Bu da 65 Watt'lık tipçiye çıkışı olan bir adaptör. Daha önceki modellerde de benzer bir şey vardı. Şimdi gelin aslında kutu açılımını bitirmeden önce bir bakalım. Dokunmatik ekran bu, Ben onu çok merak ettim. Bir kurulum yapmaya çalışayım hızlıca. Daha sonra videomuzu kapatacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar Windows ekranımız açıldı. Dokunmatik mi? Bakıyoruz. Evet gördüğünüz gibi. Şöyle de göstermiş olayım. Ekranımız dokunmatik. Şuraya evet'e basıyoruz. Evet. Şu an devam ediyor. İleri diyelim. Dokunmatik ekranlı bir bilgisayarımız var. Türkçe Q diyelim. Evet. Atla diyoruz. Şu an kurulum yapılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekranımızda. Birazdan kurulum bitecek. Bu arada merak ettiğiniz bir şey olabilir. Muhtemelen... Bu ürünün fiyatı biz bu kutu açılımını yaptığımız 21 Temmuz 2020 itibariyle 14.999 TL idi. Yorumlarınızı duyar gibiyim. Pahalı diyorsunuz. Bu fiyata bilgisayar malı diyorsunuz. Evet birazcık yüksek bir fiyat. Ben de aynı fikirdeyim. İlk duyduğumda da ben de benzer bir tepki vermiştim arkadaşlar. Yüksek bir fiyat. E, ama hani donanım özelliklerine bakacak olursak 10. nesil bir işlemci kullanıyor. E, dokunmatik ekranı var. artı 1 TB gibi çok yüksek bir SSD kullanılmış o bakımdan muhtemelen fiyat bu tarz böyle donanımların yüksek tutulmasından kaynaklanmış bir yükseklikte. Ee, ama 14.999 lira yani 15.000 lira da iyi bir fiyat arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Evet gördüğünüz gibi bilgisayarımız kuruldu. Ve oldukça ince bir çerçeve olduğunu da görüyorsunuz şu anda ekranda. Kamera olmadığı için webcam yani üst kısımda. Orası da çok ince tutulmuş. Diğer kısımlarda da oldukça ince bir çerçeve var. Uçak. Ee, Şık bir bilgisayar var. Tabi o şıklığında bir bedeli var arkadaşlar. Az önce söylediğim fiyatı 14.999 TL. Oldukça yüksek olduğunu belirtelim. Bu videoda sizlerle birlikte Huawei Mate X Pro 2020'yi kutusundan çıkardık arkadaşlar. Ürünle ilgili merak ettikleriniz olursa bu videonun altında bizlere sormayı unutmayın arkadaşlar. Hepsini okuyoruz. Anladığımızı bildiğimizin hepsini de yanıtlayacağımız konusunda garanti verebilirim. Youtube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda da takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.